Evet arkadaşlar, yasal uyarıyı gördünüz. Herhangi bir biçimde hiçbir hisseyle ile ilgili alım-satım tavsiyeleri vermiyorum. Evet, ziraat yatırımın borsa hisselerinin günlük değişimi ve finansal göstergeleri ile ilgili genel dökümanını açtım bir süredir inceliyorum. Burada gördüğüm kadarıyla en aşağılara inmiş durumdayım şu anda. Burada alt pazar görünüyor. Alt pazarda pek çok tanıdığımız hisseler var. Işıklar Enerji Yapı Holding, İdealist Tanışmanlık, İş Bankası a İzmir Demir Çelik, Marka Yatırım Holding, Marshall Metro Yatırım Ortaklığı, Olmuksan IP, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler gibi, Ray Sigorta, Ray Yatırım, Alt Pazar Hisseleri, Yakın İzleme Pazarında da yine epey, yine isim olarak tanıdığımız hisseler var. Eminiş Ambalaj, Ekiz Kimya, Ege Plast, Denge Holding, Birlik Mensucat, Atlantis Yatırım Ortaklığı. Devam edelim. Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sönmez Pamuklu, Sodaş Sodyum Sanayi, Coinby Finans Bank, Osma Orman Mahsulleri, Kuştur, Kuşadası Turizm, Kent Gıda, İşbir Holding. Çimentaş, Bağtaş, Ayas, Çelik, Hasır ve Çit. Şimdi arkadaşlar buradaki hisselerin bir kısmının buralara yakın izleme platformuna ya da piyasa öncesi platformu olarak gördüğümüz şu platforma alınmalarının sebebi sermayelerindeki halka açıklık oranının Tabii bir kısmının alınma nedeni sermayelerindeki halka açıklık oranının son derece düşük olması ve belirli bir seviyeye yükseltmelerinin istenmesi. Bunun dışında alt pazar çeşitli nedenlerle alt pazara alınan hisselerde de yani alım satımda aynı gün içerisinde alım satım işlemi yapılamaması. T artı 2 kuralının uygulanması gibi bir olay var. Bunun dışında bu pazarların detaylı bir şekilde incelenmesinde büyük fayda var. Burada şöyle bakacak olursak elbette son gün 12 Mayıs 2001 2021 tarihi İtibariyle borsamızda yüzde7.3 yükseliş yapmış yüzde 6.3 İzmir Çelik yüzde 7.3 sönmez filament yüzde3 Rodrigo Textil. daha yukarılara gidersek İhlaz gazetecilik yüzde 3.8 daha yukarılara doğru çıkarsak doğuş gayrimenkul yatırım Ortaklığı, yüzde 8.1 Atas Yatırım Ortaklığı %2.1. Yakın izleme pazarındaki hisselerden mesela Serve Film Prodüksiyon %10 yükseliş yapmış. BMC Sanayi ve Ticaret Yatırım %5.3 yükseliş yapmış. %1.5, %1.1, %2.9 gibi Değişik oranlarda yükselişler kaydeden, yine piyasa öncesi platformunda da yüzde 0.60, yüzde 3.2 gibi yükselişler kaydetmiş hisseler var. Genelde, genelde piyasada bir düşüş hakim. Zaten tüm hisseleri incelediğimizde yukarı yukarı çıktığımızda. Örnek gayrimenkul yatırım ortaklıkları bölümüne baktığımızda şöyle yukarıdan aşağı iniyorum %2, %1.7, %2.1, %9, buçuk gibi değişik oranlarda düşüşlerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Ama arada yükseliş yapan hisseler de var. Buraya nereden girdim? Borsada hepimizin bildiği pek çok aracı kurumun model portföylerinde önerdikleri belirli hisse senetleri var. Bunların bir kısmının ben fiyatlarının şiştiğine yatırımcılara önerilmeye devam edildiği için daha da şişeceklerine ve çok daha balon haline gelebileceklerine inanıyorum. Sonuçta bir noktadan sonra bunlar yataya bağlayabilir veya büyük bir mal şartma yaparak fiyatlarını daha aşağı seviyelerde, belki de normal seviyelere değişik nedenlerle hani bedelli sermaye artışıydı bedelsiz sermaye artışı vesaire gibi pek çok imkanları kullanarak fiyatlarını 3'te 1, 4'te 1 fiyatlarına doğru aşağılara çekiyorlar. Yüksek fiyatlardan bölünme öncesi bu tür aşağı çekme çalışmaları öncesi hisseye girmiş olanların zirveye yakın yerlerde girenlerin büyük ölçüde zarar edebilecekleri durumlar ortaya çıkıyor. Ben özellikle borsada çok fazla adı geçmeyen, çok fazla telaffuz edilmeyen, yatırımcılara çok fazla da önerilmeyen, daha aşağılardaki yakın izleme pazarı olarak gördüğümüz, şuradaki pazar, alt pazar olarak gördüğümüz, Epeyce bir hisse ve şirket var. Bunları daha fazla değerlendirmeye gayret edeceğim. Özellikle sermayesi oldukça düşük. Halka açıklığı oldukça düşük. Piyasada çok fazla dolaşan lotu olmayan hisselerde firma iyiyse, güzel çalışıyorsa, güzel kazanıyorsa hissenin yukarı yönde, aşağı yönde de olabilir tabii. Çok hızlı hareketler yapabilme potansiyeli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de, bu tür hisseleri de araştırarak iyi kötü incelemeye çalışacağım. Amatörce. Bildiğiniz gibi benim kanalım bir hobi kanalı. Borsa benim hobilerimden sadece bir tanesi. Ama ciddi bir hobi. Kendim de Sizler gibi bir küçük yatırımcı olduğumu bilmenizi istiyorum. Profesyonel bir uzman değilim ama araştırmaya çabalıyorum. Araştırarak, inceleyerek, öğrenerek borsada daha bilinçli finansal eğitimi, finansal bilgisi daha yukarılarda bilinçli yatırım yapan bir yatırımcı olmaya gayret ediyorum. Bu videoyu fazla uzatmayacağım. Konu bu. Bundan sonraki videolarda bahsettiğim gibi sermaye yapısı oldukça düşük dolaşım, halka açık dolaşımı oldukça düşük firmaların incelemelerini yaparak bunlar içerisinde gerçekten İyi çalışan, iyi kazanan bilançolarıyla, finansal rasyolarıyla kayda değer önemli ataklar yapabilecek firmalar varsa, bunlar çünkü bu pazarda olmaları nedeniyle bile fiyatları aşağılarda seyredebiliyor, fazla yatırımcı ilgisi biliyorlar. o yüzden de Bunlar içinde de araştırmak gerekiyor. Bunların çok fazla şişmiş olanları yok mu? Yine vardır. Yani PDDD değeri dediğimiz piyasa değeri, defter değeri oranlarına bakacak olursak oldukça yüksek çarpanlarda olanları da var bunlar. Mesela yakın izleme pazarına bakıyoruz. PDDD değerlerine 9.33% genel ortalaması gibi 973'ler 11 16.28'ler 16 28'ler 39 99'lar mesela Denge Holding'de 39.99. Kozmos Yatırım Holding'de PDDD'si 16 28. Yani defter değerinin 16 katından piyasada işlem görüyor demektir. %13.61 var eminiş ambalajda. Diyeceğim, gözü kapalı bunlar PDD'de değerleri çok düşük olan firmalar demek değil. Bunların arasında da seçici olarak piyasa değeri, defter değeri oldukça düşük. Ama finansal rasyoları, karlı, büyümesi, öz sermaye karlılığı, öz kaynak büyütmesi, özbarlık büyütmesi, büyüme hızları yüksek olan yukarı yönde ataklar yapabilecek firmaları e, seçip incelemeye çalışacağım. Diğer zaten çok şişmiş olan firmalarla pek fazla işim olmaz. Evet, bu videoda bu konuyu açıklamaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.